Başlıyor. Dolar 17.95 Euro 18.28 6.0195 borsa ve Bitcoin 23.444 Dekin düşüşle kapattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçsail Başbakanı Yayıl ile telefonla görüştü. Yeni büyük elçi en kısa zamanda atayacağız dedim. Esenyurtay Parti karavanına saldırı düzenlendi. 25 saldırgan partilere dövü kaçtı. Türkiye-İsrail'in büyük büyükerçe atılması kararına haberilen ilk açıklama geldi. memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Antalya'da otel müdürü iki ay önce işten çıkardığı personel tarafından silahla vuruldu. Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar. Afyon bir şahıs eşi ilişkisi olduğu iddia ettiği adam öldürdü. Adliye girişinde namus yaptım dedi. Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti. Kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu değerli izleyenler. Ve bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.